öğleden sonraki saatlerde ay boğa burcundaki Uranüse dik açı yapacak hızlı ve ani gelişmeler heyecan yaratabilir sakin ve dengeli davranmakta fayda var bağımsızlık ve bireysellik ihtiyacının yükselmesi zaman zaman huzursuzluk yaratabilir değişen şartlar karşısında inisiyatif alıp spontane davranışlarda bulunabiliriz akşam saatlerinde ise ay kova burcunda Satürn'e birleşecek Görev ve sorumlulukların üzerimizdeki baskısı artarken kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz. Aile büyükleri, otorite figürleri ve içinde bulunduğumuz ortamların kuralları, sınırlamalar getirebilir. Ruh halimiz ciddi ve karamsar olabileceği için gece saatlerinde yalnız kalmak isteyebiliriz. İçe yönelişler, tefekkür ve dinlenmek için gece saatlerini değerlendirebiliriz.